Selamün aleyküm Arkadaşlar cumamız mübarek olsun Evet kardeşime ben burada ses yapma Bugün gündemi değerlendireceğiz 30 Aralık 2022 Cuma günü Şöyle yapalım Tartbin gazetesi var bende Evet EYT sorunu biliyorsunuz başkan Erdoğan tarafından çözüldü milyonlarca vatandaşımız emekli olabiliyor. Buradan da son dakika haberlerini verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben takvim gazetesini açayım. Oradan okuyacağım zaten. Ya amca. Ya oğlum. Evet, sesler gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın annem mesajlaştığı için. Evet, Typefilm gazetesine verdik. Bakın, ekosistem diyor. New York tarihin en kötü kar fırtınasını yaşadı. 40 kişi öldü, binlerce insan yaralandı. Belediye başkanı Eric Adams ise tatile çıktı. Bu durum İstanbul'da boğuşurken Bodrum'a kaçın imamoğlu hatırlattı kardan şey adamslar yazmış çoğultuyor şey yani alıyorlar. yer 2022 yılı 2022 yerim nim yok s75 acı de evet şöyle mühiterim istiyorsanız sen, bir şey yani, evet nereden böyle bir var ya? İnsanların eve hapsolduğu New York'ta belediye başkanı adam sırra kadem bastı. 4 gün sonra tatile doğruya çıktı herkese ayaklanma ya alay alaya gitti parti bile sıfırnamadı. Erdem, öğretmen sana öte, öteki şey ne sessiz olur musun? Foto kopya verdi mi? Evet bu da imam oldu. Adam sısı tıplı imam oldu gibi tatil. Ve <gülüyor> yaptı tatil hakkım tabii gideceğim diye çıkışta Su Semet'e kılırsam sorun oturma yani garla bak bulup bir malıda kavala duygusu Osman Osmanlı kavala cezası meyve Amerika Birleşik Devletleri <gülüyor> <genelinde> <gülüyor> <fay çıkarttı. Hayat gülüyor> <oradık> serbest bırakıldı <gülüyor> Big Kemal Bey Amerika Birleşik Devletleri'nde saat sırala kalan bastı Hamburg yerim Paris olsun aradığım üçüncü günler görücüne Almanya'da ise şey herkesten Evet, Pele de arkadaşlar hayatını kaybetti. Güle güle siyah önceli. Dünya Pele ile ağlıyor. Tam 92 kez hat-trick'e imza atan Pele izlemek için Nijerya ile Biafra savaşı ara verip ateşkes ilan etmişti. Diyor arkadaşlar Pele de burada görüyorsunuz inşallah. Allah rahmet eylesin sereğim bunun utanmaz hepsi 82 yaşında kolon kanserine yenildi 3 kez dünyanın kupasını kazanır siyah ince ölüm ben erkez benim erkez diyor Doğalgaz indirim İstanbul'da yeni yıl müjdesi geldi doğalgazda 1 Ocak'tan itibaren 112 indirimi bildirildi. verildi kestane kibap 200 TL havalar soğudu kestane tezi yaptı köşe baş Unuttu. 100 gram pişmiş kebap 900 lira oldu. Kilosu 200 lirayı buldum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir akşam. En Baba Davası. Hakan Yılmaz 58 yıl sonra öz babasının bir iş adamı olduğunu öğrendi. Mahkemeye gitti. Açtığı herhalde dava ince. Yani etkisiz kalmadı. Bursa'da Hakan Yılmaz 58 yaşında annesinden öz babasının zengin bir iş adamı olduğunu öğrendi. Hemen harekete geçti, DNA testi yapılmasını istedi. 2007'de ölen Necati'nin Limaz'ın babası olduğu kesinleşti, onun üzerine Miras'tan aktif etti. Ancak yargı sözcüğü bitti. gitti, bayını payını istiyorum dedi. Hadi. Salep, tarçın öksürüğü, öksürüğü azaltın. Kışın mucizevi içeceği sanep şifa saçıyor, tok tutuyor, boğazı yumuşatıyor, tarçınla çildiğinde öksürüğü kesiyor. Geç kalmayacakmış. Haberin devamı iPhone 2'den. A Bank bu işe Serenay Sarıkaya 2022'de para bastı dizilerden bölüm Biz boş 1 milyon TL aldı. Dedi. Maşallah. Reklam olduğu banka ileride 10 milyon TL'yi imza attı. <gülüyor> 12 milyon TL kapattı. Mis gibi para. Ben ah dilber, Gaziantep dizileri böyle tüpü atmayı çıktı. Mermek vermem zaman? 1 milyon makineleri diyor arkadaşlar. Şey bu gazetemizde okumuş olduk. Evet 5 dakika olmuş. Yok bir şey bu? Bu arada Discord sunucumuzdan da mesajlar geliyor. Şöyle ben devam edeyim okumaya. İkinci sayfada da magazin haberleri başlıyor bize. Yükseler'cimdeki izinize ölü ya, ya. olarak yaptırdı. Ya, ya. Kendine güvenirdi. Ya, ya. Aslı Üner sınavlı sayılı üretilen yeni aracına kavuştu. Televizyon programı çekimleri nedeniyle zamanını çoğunun yollarda geçtiğine dikkati çekenine çok çalışıyorum ve kendimi özgürlendirmek istedim. Hayatım odalarda geçiyor. Ben de kendime yürüyen bir ev yaptırdım dedi. Evin içerisinde televizyon ve buzdolabıın arkada bu. Olan yeni aracının fiyatını ise yaklaşık 4 milyon TL olduğu konuşuluyor. Diyor arkadaşlar burada. Evleniyorlar. Kendi zevkine göre dekor ettirecek. Bunun için vermek için söylüyor. 2001 ilk... Yılının... Aylarından itibaren aşk yaşamak için de araştırmayacağın hali bir çifte yazdığım başına gelmeden çıkmış ben küpümüzdeki bir biri aldı. İlişkilerinde çok fazla medya önünde yaşamaya çalışıyor, hali çiftlerine değilsin üniversiteyi yaptırıp çıyan bir de vila Evi aldıkları günden itibaren işin işin ünlü zevkine bir yaptırma kararı alana çift 6 ayda tadilatlı olan evler için yeni bir işe evlat, harcayla da, tadilatın üstü olmanı almayan ve dört kez bekleyen Alkürt Şahinsoy Ekim ayında bir düğün yapacak, ünlü çiftte yeni evler tadilatla beraber yaklaşık 15 milyon TL malı olduğu evin içindeki iktidani çok fazla katışmayan ünlü insiç iş insanı müstakbal, eşinin zevkine de oldukça güveniyor şimdilik durumdan ailelerine ve yakın arkadaşlarının bahseden çift sabırsızlıkla aşıklı olarak ümitimini ve düğün tarihini bekliyor demiş arkadaşlar Evet Bu arada da hemen kısaca Twitter gündemine de bakalım Bunlar böyle Şurada da top, topu görüyorsunuz Herkes Twitter'a gidelim. Giriş yapalım. Yani reklam engelleyici de kurun arkadaşlar web tarayıcınız varsa ise Chrome'da. Fatih sen mı yoksa? Evet, şunu bir kapatalım bakalım hashtaglerde neler var Allah. Ali Koç Allah'tan Sivas'ta kara gece soylu bitmek bu Sivas'ta kara gece Galatasaray'ın Sivas'ı 2-1 yendi maç ile ilgili Yani bunu da reis yaptı tek el 2000. Allah rahmet Ayşe Gencer ve C2 Cumartesi Cuma namazı Erkan Ödemar Hokem Cihazap Adalet boy Şöyle bir dakikamız kaldıysa arkadaşlar hemen bir dakika falan kalmış. Şuna bir bakalım mesela soylu ne yazmışlar soylu ile ilgili. Çünkü çok süremiz yok. Aziz milletimizin Yiğit evlatları kadro bekliyor. Bunu ilk kez açıklayacağım. Evet bu bayağı ilginçti. Allah Böyle arkadaşlar. Youtube kanalımı da ben size göstermek istiyorum. Youtube kanalımıza abone sayısı hızlı bir şekilde artmıyor. Çünkü lütfen abone alalım. Sayımız artırmak için. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın size Evet yıl basıyor, özel çekiliş ilan ettiğini diyorum. <gülüyor> YouTube kanalımızda bu. Bina. Evet adam küfür yazmış henüz iskender maalesef Mr. Bean, Mr. böyle arkadaşlar görüyorsunuz Neden 1200 <gülüyor> mene evet bir sonraki videomuzda ne görüşmek olacak? üzere arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.